Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir e, MMC disk arttırma videosu ile karşınızdayız. Cihazımız Acer. Daha önce uygulama yapmadığımız model. Model numarası AO1T132. Farklı modelde N16Q9 olarak geçiyor arkadaşlar. Cihazımız yine MMC diskli bir cihaz. görmüş, cihazını göndermiş benim cihazım yapılabilir mi diye. Biz de dedik ki %90 olanında MMC sunan cihazlarda disk artırımı yapabiliyoruz. Harici disk e, imkanı olmasa dahi MMC diskin değiştirir. E, bu tip cihazlarda bu soru çözebiliyoruz. Şu an 128 GB kadar yükseltiyoruz. Bu arada bu 256 GB olacak çok yakın bir zamanda videomuzu izleyen arkadaşlar bilirler böyle bir çok cihazda diskartırım videomuz var varsa diskartırım videomuz bu cihazına da şimdi bakacağız arkadaşlar ne yapabiliriz evet arkadaşlar cihazımızı söktük ee, ne yapabiliriz burada harici bir port sunulmamış yani şurada bir port yeri bırakılmış ama batarya buraya koyulduğu için yani büyük batarya kullanılmış ee, burayı değerlendiremeyiz ee, zaten port da boş ve Aktif hale alınmamış. Başka ne yapabiliriz hemen bakıyoruz. Cihazımızı bir anakartın ilk öncelikle bir sökelim. Kullanılan MMC çeştine bakalım. Bunlarda arkadaşlar birkaç MMC kullanılabiliyor. Yani her MMC her cihaza uymuyor. Böyle bir durum var. Cihazda MMC disk artırımı yapabiliriz. E, 128 GB olarak müşterimize e, teklifi sunacağız. Onaylar ise işlemimize devam edip e, 128 GB olarak göstereceğiz. Şu an üzerindeki MMC diskimiz 32 GB. E, ve biliyorsunuz ki 32 GB şu dönemde Windows 10 kurulduğu zaman hiçbir şekilde yetmiyor. Zaten sistem 30 GB civarında güncellemeleri beraber. E, o yüzden bu, bu tip cihazlar kullanıma elveriş olmuyor. E, çünkü hafıza olduğu zaman farklı bir hafıza kullanamıyorsunuz veya e, herhangi bir e, SD kart taktığınız zaman sistem kurumunu yapamadığınız için SD kart üzerine yine bir alternatif bir çözüm olmuyor. Bunlar tek çözüm e, MFC disk artırımı veya harici yok varsa onu da aktif aldık. E, bu şekilde işlemi sonuçlandırıyoruz. Bu müşterimizle görüşüp e, neticesini size bildireceğim. Teşekkür ederim üzeriniz için. Tekrar paylaşacağım çalışmayı göstereceğim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi cihazımızın e, MMC değişim fiyatını müşterimize söyledik. Müşterimiz 128 GB tonayladı. MMC disk değişimimizi yaptık. Şimdi beraber bakalım. Başarılı olmuş mu? Bunu göreceğiz. Navidation Factor'ı verdik işlemize. Cihazın klavesi değişecek. Şurada göre arkadaşlar. MMC olarak. Taktığımızda 128 GB olarak görelim. Şimdi sistem kurumuna da geçeceğiz. Orada da göstereceğim size. Şu şekilde tak takılan diski göstereyim ben size. 128 GB olarak geliyor. <gülüyor> Sistem kurulumu yapacağız. Programı indireceğiz. Bu tic cihazlarımızla marka model fark etmeden bize ulaşabilirsiniz. çünkü bu cihazlarda daha tespit edemediğimiz belki onlarca model mevcut bu cihazlarda bu cihazda cihazlardan biriydi müşterimiz videolarımızı izlemiş oradan gönderdi ve kendisine olabileceğini söyledik ve başarılı bir şekilde Evet arkadaşlar şu anda bir USB'mizi hazırladık. Sistem kurulumu USB'si. Şu anda hemen geçelim sistem kurulumuna. Evet, burada diskimiz gözüküyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim tekrardan. Normalde 32 GBken şu anda 128 GB olarak artırdık. Burada diskimiz gözüküyor. 128 GB'a ama tabii bu bütün cihazlarda böylece tam GB'ı göstermez. Şu başlatıyorum. Orada sonrada sistemimiz kurulacak müşterimize hazır olarak teslim edeceğiz. Sizin de böyle bir cihazınız varsa, MMC diskli bir cihazınız varsa çekinmeden bize WhatsApp üzerinden videonun sonunda WhatsApp numaramızı paylaşıyoruz, kare kod paylaşıyoruz. Çekinmeden buradan bize ulaşabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz, fiyat alabilirsiniz, anlaşmalı kargolarımızla kargo ile gönderebilirsiniz. Bu tip işlemler genelde bir gün içerisinde halledebiliyoruz, maksimum iki gün içerisinde tekrar size cihazınızı teslim ediyoruz veya gönderiyoruz. Dediğim gibi bize ulaşırsanız bu tip problemleriniz varsa çözebiliyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.